Şimdi Doris ne yapıyor? Bakın görün bakalım. Doris'in ne yaptığını görürsünüz. Şu an Doris. Nerede? Aşağısı Kaş. Tatça'dan Kaş'a kadar gayet güzel geldik bakalım. Evet merhaba. Şimdi e, ne yapıyorum? Ben deniz suyu musluğu yapıyorum. Deniz suyu musluğu ne demek? Bulaşıkları yıkarken... Denizden su çeken bir musluk. Bunun için önce tekneyi delmem gerekiyor gövdeyi. Pek zevkli bir şey değil ama deleceğim şimdi. Yapacak bir şey yok. Öncelikle bir kılavuz delik açtık. Yerini tespit ettik. Kılavuz deliğimiz burada. Bu delik artık. ince bir delik. Ee, tahminimizce bu rahatlıkla suyun altında kalan bir hizada. Şimdi buradan deliğimizi açacağız. Sonra hidroforlu bir şekilde musluğu yapacağız. Şu an delmeye başlıyorum. Hadi bismillah. delik burada olmuş oldu. Gördüğünüz gibi. Hatta 20 milim o. 21 milim yapacağız biz. Onun içinde uğraşıyoruz. İstersen ben buradan biraz yapayım. Evet vana montajını yapmadan önce gördüğünüz gibi artık deliği yaptık. Bu deliğe vana yapacağız. Ondan sonra vana'dan sonra hortum vesaire. Bunların hepsi krom veya pirinç. Evet şimdi şeyi yaptık. Asırdanayı taktık. Gördüğünüz gibi biraz da ucunu kestim bananın ki şurada çalışabilsin diye. Şöyle açılıyor. Kapanıyor. Böyle evet, mükemmel çalışıyor. Evet, şu anda musluğumuz muslu tamam, montajı yapıldı. Gördüğünüz gibi iki musluk oldu. Biraz garip duruyor ama yeni olan artık deniz suyu musluğu oldu. Açınca gelecek. Altı nasıl? Burada antisfon var. <gülüyor> antisfon mutlaka su hizasının üstünde olmalı. Burada da hidrofo ee, ve işte geçiş şeyleri. Bu da vanad. Vanadan gelen hortum antisifon yapıyor geri aşağı iniyor hidrofora giriyor hidrofordan çıkan da buradan şu ince şeffaf renkli hortumdan musluğa geliyor elektrik bağlantısını da çekeceğim Antalyalı Doris Antalya'da. <gülüyor> Zehirlisı boyanacak. Bakın şunlar evet, ayarlandı. Ha yeni geldim. Evet Mertciğim yeni bir şey yapmışsın. Evet, o Bu nedir? Güzel oldu deniz suyu musluğu. Onu zaten ben detaylı çektim. Evet. Açınca. Güzel. Ha oradan mı? Açılıyor. <gülüyor> Anladım. Tabi şey lazım. E, su olmadan çalıştırılmaz. İsafor. <gülüyor> Yani alet denizde olunca çalışıyordu. Gördüğümüz gibi yapılacak çok işimiz var. Olsun. Yavaş yavaş inşallah olur. Ben. Aldın mı aşağıya? Bir iş günü daha başlar. Evet. Mert Kaptan neler yaptın, neler yapıyorsun? Bize çok... biraz anlat. Şöyle yandan anlatayım size. Heh. Şimdi bandı çektik, altını boyadık, salmayı söktük. Salma tamirde bir iki fiber kırığı var. Aparatı da o şey var ya, krom aparatı da sıkıntılı. Ee, alt kısım öyle. Üste geçtikçe bordada macun yerleri var. Onu beyaz macunla yapacağız. Sonra e, renk kopyasını boyacıya götürüp sprey, renk kopyasına göre, aynısına göre bir sprey yaptırıp onlar ötüşlerini yapacağız. Üst tarafa doğru zincirdeki renkleri boyadım. O artık kurumuştur. Yağlı boya kurumuyor 3 gündür. Ee, onu yapacağım direği dikeceğim. Ee, direkt başlarındaki istirahya telini yeni yaptığım branda'nın ölçüsüyle de yaptım. Çünkü brandayı engelliyordu tel. Sağ tek taraftandır ya bunlar yani. Kıç, sancak kıçta. Onu ortaya aldım. Mustafa da şey yaptım. Ondan sonra direği dikeceğiz. Ee, Rüzgar Gülü'nü unutmuştuk. Onu takacağız. Direği dikeceğiz. Teli takacağız. Sonra doğrulttuktan sonra baş tarafta kaynak işleri var. Onlar biraz yapılacak. İç taraf fena değil. Deniz müslahı falan fena değil. Motorun bakımı zaten bitmişti. İşte bugün kaynaklı o dediğim ufak tefek işlerle hızlı bir temizlik şöyle ufak tefek bir toparlama, içerideki gereksizleri alma falan işini halledebilirsek bugün işler yolunda benim için. Her gün böyle planım var kendime göre ve beni içimi kemiriyor. Olmadı, olmadı, eksik kaldı, eksik kaldı, <gülüyor> olmadı Ele... Bir geliyorum, elektrik yoksu yok mesela. Düşerse şurada kal bak geri göster. Bak şimdi. Evet, şu. çok fena böyle yani. Böyle bir şey bu arada e, şey gösterdik mi? Sağ Hayır. Uzak yollardan geldi biliyorsunuz bu Remork. Bakın arkadaşlar üç tane bijon başladı tekneyi çekerken kopmuş. Geriye iki tane kalmış. Çok bu ünlü. iki tanesi bir şekilde bizi getirmiş. Yoksa dingil yani teker gidiyormuş. Bayağı Poseidon kurmuş yani. <gülüyor> Devamlı böyle şeyler oluyor Remork'ta. Yani bu her seferinde mucize geliyor tekrar. <gülüyor> hani ikinci teker belki biraz tutardı ama Böyle fırlayıp da bunu sıkıp da arkadaki arabaya uçup da teknenin bir tarafını patlatıp da tekneyi de yatırıp da orada da şey yaptı, arabayı da sanki her şey olabilir. Of tübü de ya. Ama da patlayor. <tahtıya> <gülüyor> Tahtıyorum. Taşı kardı. Kafaları gösterdim yapıyoruz. Evet, Mert sehpası. Önceden alt şeylerini boyamıştık sehpaya basacak yerlerini. Şimdi bir katın şimdi İkinci kata kısım. başlayacağım ben. İkinci kata başlamadan önce kostümlerini giyecek boya kostümlerini. kostümlerini. Ben de gördüğünüz gibi elektrik skuruge falan. İç kısmı şöyle biraz toparlayayım. Bugün böyle. Bu arada 5 kilo falan net boya gidiyor altına iki katta. Yani 3,5 kilo yetmiyor. 5 kilo falan 5-6 kilo arası gidiyor. Yani 5 kilo yetiyor. 3 kat yaparsan demek ki 8 kilo falan alır yani. yani şu 3,5 ya 650 lira bu yetmiyor yani. 1300 lira sırf boya malzemesi tutuyor ki astar yok çünkü aynı boya önceki bu astarsız maliyeti. Dores'in kaynakçısı Mustafa yine iş başında. <gülüyor> Sağ olsun kızımızı güzelleştiriyor. Mert de ikinci katı bitirdi. Mas Şu oldu, zehirimiz atıldı. Ben de içerim temizliğini bitirdim. İyi, güzel. işler yolunda gitti şükür. Hava güzel. Hafif bir serinlik var. İş yapmamızı fırsat tanıyor sağ olsun. Deniz pek güzel. Bir de denizi göstereyim. Mert kaptan. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz şu anda Dorit'in? Pastasını yapmaya çalışıyorum. Pastalar, kekler, börekler. Öyle pastım. mı? Hasta cilalar yapılıyor. Biz başladı. İnşallah, maşallah. Bir i̇çeride de bir temizlik söz konusu. Bunlar da şu stary bezimle ve tinerimle ben yapıyorum. Bakalım neler olacak. Perdiler de çıkardım, yıkayacağım. çekeceksin çekeceksin herkes. O zaman Çizgilerimizi bozdurmam. Ha? Çizgilerimizi bozdurmam. İyi. Yani bunu tertemiz yapmaya gerek var mı? Şu gerek an, yok tekrar boyayacağım nasıl geldi. olsa. Nasıl gidiyor? Astarı attım. İşte biraz kurumasını bekleyeceğim. Bir kat daha atacağım buraya astarı. Ondan sonra da beyaza boyayacağım. Hadi hayırlısı. Eline sağlık, güzel gözüküyor. Ama şunları çıkarabiliriz inşallah. Hangilerini? Şu lavabonun bunun kenarlarına geldi. Onları çıkartırım ben sonra, tiner lazım parayla. Okay. Signleştin. Ha? Devam mı? Devam mı? Kapetan nasıl gidiyor? Vallahi yağmur yağdı içeriye saklandık iyi gidiyor. Ee, güzel. Temizlik devam ediyor. Buralar kahve molası. Güneş açtı, yağmur durdu. Birazcık kurusun. <gülüyor> kalanla devam ederiz. Yaz yağmuru. Taptan Mert bugünkü göreviniz nedir? Bugünkü görevim, Makine cilasından sonra el cilası. <gülüyor> Ben de boyaları bitirdim, cilaya yaptım. Seninle sağlık. Teşekkür ederiz. Yeminim çok güzel olmuştu ki baktım güzel zaten. Parlama var. İşler devam. Ama az kaldı artık. Şimdi ben de halıları keseyim. Yeni halı aldık. Havuzluğa da bir şey aldık, onu sereceğim. Petaan, ne haber? Ne yapıyorsun? Heyecanlıyım. Sebep? Söküyorum ki. Kıç İtalya'ya söküyormuş. Ee? Vinç gelecek ya. Aha. Vinç'e bunu hazırlamak için. Şu İtalya'ya söküyoruz ki Vinç kolay taşısın diye. Bugün uçtu uçtu Doris uçtu isimle. <gülüyor> Güzide eserimizi seslendireceğiz. Bayrağı da o zaman takarız zaten. Bugün kızım suya kavuşma günü inşallah. Olsun. Yalnız acele et! Vert, artık çalıştır! Evet şu an motormuş. Çalışıyor inşallah. Half-mast geliyor. Nihayet denizdeyiz var be. Mert inanamıyor. Bütün bakımların bittiğine, çok şükür. Geçici olarak bize böyle bir yer verdiler. Artık denizde yaşam başlasın. Minnakların yanındayız. Evet, Mart kaptan nasıl gidiyor? Simik yiyorum. <gülüyor> Teknede ilk kahvaltı sezonu? Evet, ilk kahvaltı. Teknemiz hazırlanmakta. Az kalmış bulunmakta. Evet. Her şey yolunda. Bence evet. güzel. Şöyle, balıkçı barınayı. Hava güzel, hafif serin. Bazen basıyor ama gene de iyi. Bu bir ilk seyirdir. Hem kontrol de maçlı hem de biraz denize vakit geçirmek için çıktık bakalım. Birkaç gün sonra şuralara bir yerlere geleceğiz. Antalya'mızın tek ve güzide adası Sıçan adası karşıda. <gülüyor> Buraya gideceğiz. Tabi sulu ada falan da var. Belki duymuşsunuzdur ama onlar uzakta Adrasan tarafında kalıyor. Şehre yakın tek ada bu. Toroslar, Beydağları. Şuna döner gazino diyoruz. Şöyle tepede. Oraya küçük tatlı teleferik yaptılar çıkmak için. bakalım bir de. Kaptan dalgalı rüzgarlı gibi. Bence hava güzel. Evet. Laf etmeyeyim dedim. O Mert hatırlattı. Çok tipsiz ya. Tipitoş tekne. Sanki Karayiplerdeyiz alakası yok. <gülüyor> Yeni kıç platformumuz. Daha büyük, daha geniş oldu. şu tekne. Şimdi gidip el koyacağım. Olacak. <gülüyor> el koyalım. Alacağım. <gülüyor> ama sonra Doris'le takas yapacağım. Bedavadan. İsmini de oligoş koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oligart da oligoş <gülüyor> ol. <gülüyor> Marta adası. Sıçın adası. Aslında Marta adası olmalı. Çok Martlar var. Çok tatlılar. Artan gibi şeyler <gülüyor> var. Bak Evet evet var orada bir vericiler alıcılar bir şeyler. Adamımızın arkası dümdüz duvar gibi. Ne bakın bahsettiğim teleferik gözüküyor. Şöyle tünek tepeye çıkıyor. Eskiden gazinoydu yani orası. Ben küçükken Döner gazino derdik. Şimdi normal restoran gibi bir şey olmuş. Şu Marina. Setur Marina. Selektum'a gidiyoruz. Hatta Selektum Blue gemisi var, Cruise gemisi. Antalya'yı özleyenler, Antalya'ya bakın. Karşı taraf Lara sahilleri. falezler. Martıcanlar. Martıcanlar. Bizim yaklaştığımızı görünce sinirleniyorlar. Yuvalarına tehlike oluşturabiliriz çünkü. Onu düşünüyorlar. Karşıda Topçam sahili. Dolmuş vallahi arabalar, yüzenler, piknikçiler. Şurayı diyorum Mert. Evet. Karadan yol yok. Öyle bir yere gidebiliriz. Bunun plaj daha tehlikeli, Oraya gidiyoruz. Biraz daha Tamam. Burası Topçam zaten. Burası halka açık. Bayağı kalabalık. Burası 7 metre falan. Cesur arkadaşımız Mert giriyor. Vallah buz. Sakat arkadaşım. Hava buz kontrol ediyoruz. Vali <gülüyor> yani 22 derece, Kınıdos gibi. <gülüyor> Baya canlı bir hava. <gülüyor> evet, Kınıdos olarak düşün <gülüyor> burayı. Bayağı canlı. Bir... Yazın 30 derece falan oluyor biz. Hamam tamam. <gülüyor> Antalya'nın hamamı daha başlamamış. Hamamımı <gülüyor> <gülüyor> henüz evet. hizmete girmedim Mert'çiğim. Hamam evet. Temmuz ve Ağustos aylarında hamamımızı çalıştırıyoruz. Burada değil mi hep? Evet, bak hep sallantı. Yantır diyor, yantır deyince sallanıyor. Hep oluyor. yandan almalar. Şu arkadaşlar çapı atmadılar, öne takılmayı tercih ediyorlar. Ya da şu adı acaba, şurayı <gülüyor> kapatıyor da Oraya mı demir aslan? Sert! <gülüyor> Vallahi de girdi. Kaçla göz arasına girdi, yakalayamadım. Nasıl? Oh, güzel, soğuk. <gülüyor> 20 gibi mi var birden? Yok o kadar değil lan. Harbiden. Vallahi bir şey yok. Vay be. Antalya'nın günahını aldım Knidos gibidir diye. Kandı yüzüyorum. Evet bakıyorum yüzüyorsunuz. Hakkını yemişim ya. Bayağı datça kadarmış ancak. Üstü falan sıcacık zaten. Serinlik mi? Evet. İyi. Çok güzel. Olmuş artık. Olmuş vallahi. Aynen. Tatile getirdi yine. Evet. Dalgayla birlikte o kötü gözüken şeyler de gitti. Çok güzel tertemiz bir deniz kaldı bize. Güzel güzel tadını çıkarma vakti. Hayırlı olsun Doris. Sezonun hayırlı olsun kızım. Yani i̇lk günün verdiği heyecanlanmadır. mıdır nedir bir türlü eve gitmek istemiyoruz. Değil mi Mert? Bu olaylardan dolayı mı artık kapılar, şeyler koydular? İyi yani. İyi olmuşlar. Evet. Gece kameran çok iyi. Ah video mu? Mert kapetan, ne yapıyorsun? Doğal olarak gidiyorum da, su doluyor, suyumuzda dalmıştım bu kameranın yüzeyi. <gülüyor> Balıkçı barınağında vakit geçiriyoruz. Bu <gülüyor> kadar sıcak ki günümüz böyle kamerayla çekim yapamıyoruz, değil mi? Evet. Çok sıcak oluyor. Şu anda beton yanıyor.